O gün Tanrı Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır Irmağı'ndan Büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim. Siz Tanrı'nın oğullarısınız. Sen mukaddes bir kavimsin. Ve Tanrı bütün kavimlerden üstün olarak kendine has bir kavim olmak üzere seni seçti. Ve Tanrı'nın sana teslim edeceği yedi kavmi yok edeceksin. Gözün onlara acımayacak elde bulunan en eski Tevrat Hazreti Musa'dan 700 sene sonrasına aittir. Yahudi hahamlar tarafından değiştirilen bu kitapta yazanlara bakarak İsrail oğullarının kendini üstün ırk gördüğünü ve diğer insanlara kin ve nefret besleyen bir tutum içinde olduğunu görürüz. Yahudiler başka milletlere fırsat bulduğu kadar haksızlık yaptığı için diğer insanlar tarafından hiçbir zaman sevilmemiş ve dışlanmıştır. Çünkü Yahudi inancında dünyadaki bütün mallar Yahudilere aittir. Başkasının elindeki bir mal ise onun gasp edilmiş malıdır ve geri almakta haklıdır. <gülüyor> ama tüm Ne Aviv. zot karu Hatta Yahudi olmayan birini öldürmek onlara göre sevaptır. İnançları nedeniyledir ki dünya üzerinde yaptıkları hiçbir katliamdan dolayı vicdan azabı çekmezler. <gülüyor> Bu izlediğiniz video dahi bugün hala İsraililerin çocuklarını nasıl bir psikolojiyle yetiştirdiğine bir delildir. <gülüyor> Do I be a Zionist? I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. I am a Zionist. All the Şimdi size İsrail'in kuruluşunu dünden bugüne özet halinde anlatmaya çalışacağız. Yahudiler Hristiyanlıktan evvel Kudüs'te Roma imparatorunun idaresi altında yaşıyorlardı. Hristiyan inancına göre Yahudiler Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar edip Romalılar tarafından çarmıha gerilmesine sebep oldular. Roma Hristiyanlığı kabul ettiği dönemde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesine sebep oldukları için Yahudilere düşman olmuş ve bütün Yahudileri Roma topraklarından kovmuştu. Yahudilerin Filistin'den çıkışları milattan sonra 430 yıllarında bu şekilde olmuştu. Dünyanın dört bir yanına dağılmak mecburiyetinde kalan Yahudiler, ekseriyetle günümüzdeki Rusya taraflarına göç etmişlerdi. Roma'nın yıkılışından sonra yavaş yavaş Avrupa'ya göç etmeye başlayan Yahudilere tamamı Hristiyan olan Avrupa devletleri ciddi bir husumet besliyordu. Bu yüzden Yahudiler insanların birbirini tanıdığı köylere değil tanınmamak için nüfusça kalabalık olan büyük şehir merkezlerine gidiyordu. Avrupalı Hristiyanlar göçmen Yahudilere devlette memuriyet vermediği gibi askere alınmalarına da kesinlikle müsaade etmiyordu. Yahudilere yalnızca ilim ve ticaret sahası kalmıştı. Başlangıçta baskı altında olduklarından sadece eskicilik ve hurdacılık yapabiliyorlardı. Uzun bir müddet böylece sefalet içinde yaşadılar. Zamanla Hristiyanlar din ve tarihten uzaklaştı ve Yahudi husumeti de giderek azaldı ve unutuldu. Bu sayede fırsat bulan Yahudi tüccarlar eskicilikten antikacılığa daha sonraları da sarraflığa kadar yükseldiler. Avrupa'nın dört bir yanında bölünmüş ailelerden oluşmaları hem ekonomik anlamda hem de ilmi anlamda yükselmelerini sağladı. Ancak Yahudilerin asıl yükselişleri sanayi inkilabıyla olmuştu. Sanayinin üç temel ihtiyacı vardır. Ham madde, finans ve pazar. Bir fabrika sahibinin satış yapamadığı zaman işçilerine vermek veya ham madde almak üzere sıkça nakit ve kredi ihtiyacı doğar. Yahudiler bu ihtiyacı fark ederek bu kredi müessesesini sanayi inkilabı ile birlikte başlatarak aldıkları faizler sayesinde gitgide zengin oldular. Yıllar geçtikçe öyle zenginleşmişlerdi ki artık ülkelere dahi borç verebilecek duruma geldiler. Yahudiler bu kadar zengin olunca insanların husumetini üzerlerine celbetmemek ve zenginliklerini saklamak amacıyla borsayı kullandılar. Böylece dünyanın en zengin insanları haline gelen Yahudilerin zenginlikleri ve mal varlıkları kimse tarafından bilinemeyecekti. 1890'lı yıllarda Viyana'da yayımlanan Noya Presse isimli gazetenin muhabiri Theodor Herzl adında bir Yahudi ideolog Der Judenstadt yani Yahudi Devleti isimli bir kitap çıkardı. Ona göre Yahudiler artık bir devlet kuracak güce ulaşmıştı ve tüm Yahudiler bu amaç için çalışmalıydı. 1898 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde bir Siyonist kongre toplayarak Yahudi devleti projesini gerçekleştirmeye başladılar. Siyonizm, Yahudilerin İsrail'e döndürülüp orada Büyük İsrail Devleti'ni kurması davasıdır. Ama bugün hala daha İsrail Devleti'ne karşı olan Yahudiler de vardı. Orada toplanırlar ise katliam olmayacağına inanırlar. İslam Edebiyatı'nda Melhame-i Kübra, Hristiyan edebiyatında Armageddon denilen bir umumi katliam mukaddes kitaplara dayanılarak zihinlerde yer etmiştir. Bu büyük savaşta Yahudilerin katliam olunacağına inanılır. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar Yahudileri öldürecekler. Öyle ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak da taş veya ağaç, Ey Müslüman! Ey Allah'ın kulu! şu arkamdaki Yahudi'dir, hemen gel de öldür onu diye haber verecektir. Sadece gargat ağacı müstesna. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır." buyurur. Yahudiler Filistin topraklarına gözlerini dikince karşılarında ilk engel olarak Sultan II. Abdülhamid'i buldular. Osmanlı'nın Kırım Harbi'nden bu yana çok ciddi dış borçları mevcuttu. Theodor Herzl da bunu iyi bildiğinden Abdülhamit ile görüşerek Filistin topraklarını Yahudilere satması karşılığında Osmanlı'nın bütün dış borçlarını ödeyeceğini söyledi. Abdülhamit bu teklifi şiddetle reddederek o topraklar kanla alındı ancak kanla verilir cevabını verip Filistin topraklarının Yahudilere satılmasını yasakladı. Tüm ısrarları sonuçsuz kalan Yahudiler, önlerindeki ilk engel olan Abdülhamid'i devirmek, daha sonra da Osmanlı'yı parçalamak için çalışmalara başladılar. İngiltere o dönemin en güçlü devletiydi ve Osmanlı topraklarında en çok gözü olan ülkeydi. Yahudiler, İngiltere ile yakınlaşıp Yahudi devleti kurma emelleri için kendilerine yardım etmesi teminatını alarak İngilizlerin Osmanlı'yı parçalamasına yardım edecekti. Yahudiler ellerindeki medya gücünü kullanarak Avrupa'da ve Osmanlı'da çok ciddi şekilde Abdülhamit aleyhine propagandaya başladılar. Ona Kızıl Sultan lakabını takarak türlü iftiralara başvurdular. Kısa sürede ülke aydınlarının büyük çoğunluğu Abdülhamit'e karşı kışkırtılmış ve 10 senelik bir çalışma neticesinde Sultan II. Abdülhamit İttihat Terakki Cemiyeti tarafından tahttan indirilmişti. Böylelikle Yahudilerin Filistin'i almak yolunda önlerindeki ilk engel ortadan kalkmış oldu. Bu sırada dünyada umumi bir harp patlamış ve bütün büyük dünya devletleri birbirine girmişti. Osmanlı da bu harbe girmek zorunda kalınca Siyonizmin önündeki ikinci engel Filistin cephesinde Osmanlı'nın aldığı ağır mağlubiyet neticesinde ortadan kalkmış oldu. İngilizler ele geçirdikleri Arap vilayetlerini Şerif Hüseyin ve evlatları arasında paylaştırdıktan sonra Filistin'i ise söz verdikleri gibi Yahudilere bırakmak için dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından bir mektup yazıldı. Yazılan mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir vatan kurulmasını vaat ediyordu. Halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme söylemiyle yapılan kampanyalar çerçevesinde yazılan mektubun ardından tarihi Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başlatıldı. Filistin İngiliz mangasında bulunduğu sırada Yahudiler birer birer Filistin'e yerleştirilirken bu durumdan aşırı rahatsız olan Araplar bu Yahudi yerleşimcilere saldırılar düzenliyor ve onları büyük ölçüde sıkıntıya sokuyorlardı. Bunun üzerine Yahudiler Hagan adında çeteler kurarak Araplara karşı saldırılarda bulunmaya başlamıştı. İngiliz askerleri bu saldırıları büyük ölçüde kırdıysa da Avrupa'daki Yahudiler hem bu saldırılardan korktuğu için hem de rahatlarını bozmak istemediğinden Filistin'e göç etmek istemiyordu. Filistin bölgesine yalnızca fakir ve zayıf Yahudiler yerleşmiş zengin ve güçlü Yahudiler ise Avrupa'da kalmaya devam etmişti. Bu durumdan çok rahatsız olan Siyonistler bir çare aramaya başladılar. O sıralarda Almanya Münih'te Nazi Partisi kurulmuştu. Naziler, Rothschild'in Almanya'daki nüfuzundan rahatsız olup bir Yahudi alehtarlığındaydılar. Siyonistler bu durumu lehine kullanabilmeyi umduğundan Nazi Partisi'ne medya ve ekonomik alanda destek vererek Hitler'in başa geçmesine katkı sağladılar. Yahudi Hagana Cemiyeti'nin mensupları Hitler'in Yahudi aleyhdarlığını körükleyerek Avrupa'yı Yahudiler için güvensiz bir yer haline getirip Avrupa'daki tüm Yahudileri Filistin'e çekmeye çalışacaklardı. Hagana Cemiyeti'nin mensupları Hamburg civarında bir Alman köyünü basarak yüzlerce Alman köylüsünü aşikar bir şekilde katlettiler. Bu durum hali hazırda Yahudi aleyhdarı olan Hitler'i oldukça sinirlendirmiş ve Yahudilere karşı büyük bir katliam başlatmasına sebep olmuştu. Bu katliamlar olurken Hagana Cemiyeti Avrupa'da Yahudilere bildiri dağıtarak Filistin'e gelen Yahudilere geniş araziler ve 30 bin mark hibe edileceğini duyuruyordu. Ancak zamanla işler çığırından çıkmış ve Hitler kontrolü kaybederek Yahudilerin başına büyük bir bela olmuş yüzbinlerce Yahudi'yi katletmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası Siyonistler amacına büyük ölçüde ulaşmış ve dünya Yahudilerinin büyük bir kısmı Nazi korkusuyla Filistin'e yerleşmiş bulunuyordu. Bölgedeki Araplar bu durumdan oldukça rahatsız olmasına karşın İngiltere yüzünden Yahudilere fazla müdahale edemiyordu. 14 Mayıs 1948'de toplanan Yahudi Milli Konseyi'nin İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etmesiyle İngiliz askeri Filistin'den çekildi. İsrail Devleti'nin kuruluşunun ilan edilmesinden birkaç saat sonra Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak Kuvvetleri İsrail'e harp ilan etti. Üç yönden saldırıya geçerek İsrail içlerine doğru ilerlediler.